Eminim oyuncuların sabırsızlıkla beklediği aktüellerden bir tanesi de Gamepad'lar. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim kusura bakmayın. Bu Gamepad'lar sayesinde oyunları daha akıcı ve daha güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Özellikle bu hafta bir aktüel ürünlere gelecek olan Trust'un kablolu Gamepad'ı üzerinde bulunan birçok artı özellikleriyle birlikte oyunu daha işlevsel bir şekilde oynamanıza olanak tanıyor. Gamepad'ın üzerinde bulunan 9 adet tuşu programlayabilir ve dilediğiniz fonksiyonlara atayarak oyunu aktif bir şekilde oynayabilirsiniz. Aynı zamanda Gamepad'de 4 tane omuz düğmesi ve 8 yönlü yön tuşlarına sahip. Aynı zamanda Gamepad üzerinde bulunan ateşleme tuşu sayesinde sürekli ve otomatik olarak ateşleme yapabiliyorsunuz. Bu da size diğer tuşları daha aktif bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda kusursuz bir kavrama için üzerinde bulunan kauçuk kaplama ile Gamepad'i kullanmak daha zevkli hale geliyor. Ve Gamepad kesinlikle yazılım yüklerinden demesi gerektirmiyor. Gamepad'i bilgisayarınıza USB kablosu aracılığıyla bağlayarak hemen kullanmaya geçebiliyorsunuz. Gamepad 1.8 metre kablo uzunluğuna sahip. Gamepad'inizin uzun ömürlü olabilmesi için kablonun kullanım ömrüne dikkat edin. Fazla sert hareketlerden kaçının ve kesinlikle tuşlara basarken gücünüzü son damlasına kadar kullanmayın. Eğer yanlışlarım olduysa affola bir sonraki aktörünün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.